Bu şu kardeşiz biz iki olan bir kız. Öyle i̇şte onun da ikisi öldü bir ben kaldım şimdi bir ben var. Başka öyle işimiz hani yok. Anam uğramatlık zaten genç öldü babam uğramatlık genç öldü öylesine. o e, zamanında hastalandı etti tuttu diyen gibi öylelikçe. öldüler hepsi kimsemiz kalmadı. Çoluk çocuk biz de ondan kargarı uğraşırken böyle bu zamana kadar sıkıntımız da oldu. Neler çektik, neler ettik, bağında işledik, tarlada da, tütününde işte işledik. 5 dönüm pamuk işledim ben bir senede 5 dönüm pamuk. O bağ horda dursun. O çoluk çocuk ufacı ufacıktı hepsi de. Pamona da gittim, kozasına da gittim, çapasına da gittim, çarına da gittim. Neler gördüm, neler gördüm. Adam evde koydum, kendim gittim, çocukları aldım da. O evde kaldı çalıştı. Bir dilsiz dayım vardı, yazık. Hiç bensiz olmazdı, öyle ben olmayıvereyim. Öyle ağladı. O öyle oldu. E onlar genci oldanam. anam babam dediğim gibi. Şimdi gari iyi izlenme geçti. Ne kadar iyi olsan da oluyor işte öyle. Çok şükür, şimdi hacımıza da gittik. İşimizi de ettik, bol da böyle. O topal, ben gar Sürünüyoruz gar işte öyle, karada bir derede diyen gibi. Çok şükür. Evlendi evleneli, ikimiz de öyle birbirimize nafımız lakıtımız olmadı. İyi geçindik. Şimdi gari açık hastalandı tabi. Açık bir gelip geçiveriyor. Bir bana soruyor. Ben ona dediğim gibi öylelikçe vakıtı geçirip gideriz işte. İşleyeceğim. Kaç yaşında evlendin Rukiye teyzeciğim? Ben 15 yaşında evlendim. 16 yaşında elime benim büyük kız geldi. O oldu. Ondan kere bir daha oldu. Ondan kere nikahsız nikahsız olduk. Onun çocuğu kucakladık da nikaha gittik biz. Nikahta bize gülüşü verdiler. Bunu yediye. Ondan kere işte o oldu, bir daha oldu. Ondan kere kalktı, ısker'e gitti. Bir de esker yolu bekledim ben. Bir de asker yolu bekledim ya, neler çektim. Kayınla mı öldü o askerdeyken? İnsanın hepsini görüp bir geçiriyor işte. Ne edeceksin? Böylelikçe geçirdik. Kaç yıl asker bekledim? İki sene, iki buçuk sene. O zaman öyleydi. O zaman öyleydi. Şimdi ne var askerlik mi ya? Şimdi askerlikle al gidiyorlar, geliyorlar. Ne kadar bak, farkı var şimdi. O zaman öyleydi. Evlendiniz, evlendiğinizde ne yaptınız, ne işler yaptınız Roket teyzeciğim? Evlendiğimizde işte öyle, hon işleyeceğiz, bunu işleyeceğiz de. Çavralıya çavralıya, kayınlamın yanındaydık. Bir arada durduk, ta sonra ayrıldık. İş şey ettik derken, e, bol da kalkıp edip, eskere gitti. askerden geldi, bol da işte on edeceğiz, ilaç işledik. Ekin ettik öyle. İleç ile inek besledik. Dediğin gibi onlarla uğraştık oldu gari. İşleyeceğim. uğraş. Şimdiki evlilikler çok kısa sürüyor. Sizler? Çok, çok. çok. Şimdiki evliliğe ne var? Şimdiki evlilik, evlilik mi? Şimdiki gelinle kayınlar. Kayınlar gelin. Şimdi ne var? Biz nelerini gördük, nelerini gördük. İyi maşallah. Ben de öyle diyorlar, beni gülüyorlar. Hindi gelin olmalıymış diyorsun. Hindi evlenmeliymiş diyorsun. Çok iyi doğrusu diyorum ben. Bizler çok sıkıntı çektik. Çok çektik. Bulduğumuz zamanda oldu. Bulmadığımız zamanda oldu. Yediğimiz zamanda oldu. Yemediğimiz zamanda oldu. O çocuklarla bamla atlayacağız. Bamla tarlasına götüreceğiz. Bamla tarlasına getireceğiz. Oturacağız, diyeceğiz. Öyle vakit geçirdik. Hindi nova. Hindi çok iyi. Bekir amcamla nasıl aranız şimdi, iyi mi? İyi, çok şükür, iyi. O beni sürüyor, ben onu sürüyorum. O ben sürüyor, ben onu sürüyor onu da açık gelip veriyor işte. Gelip edemeye. ben ona bağırıyorum, o bana bağırıveriyo. Etme ya bunu böyle der. Ben de sen niye unuttum diyor diyom, işte der. Açık, unuttum, kanlık başladı. İyi, çok şükür iyiyiz. Kindelik karıştı evlerde, camıya gidiyor, Camdan geliyor. Çocukların nelerde? Çocuğumla dördü en iyisi Yok, çok şükür olay bile olmadı düğünümde, bizim düğünümüzde öyle bir şeyler mi oluyordu, olay olacak, bir şey olacak, bir şeycik olmadı. Evvel böyle tangı çalgım vardı, Ev, evin içinde oturdum sen çalardın, onunla oynadı onlar çalardın, çalar, sen oynardın, ölüydü düğünler. Böyle arabıyla murabıyla düğün mü çıkıyordu Evelce atlara mı ne Ya evvel böyle ne vardı, şimdi gari hepsi oluyor, yoktu, çok şükür öyle. Bir olay mulay bir şeyimiz olmadı. Şükür. Hacıya gitmişsiniz Rukiye teyze? Gittik geldik, gittik geldik. 5 senenin içine gireceğiz gal işte. Gittik geldik. Çok şükür. Allah onda gösterdi bana. Onda gösterdi. Hiç aklımızda, gönlümüzde yok. Ona da gittik geldik. Onda gösterdi bana. Yanımda evlatlarından hiç kimse yok. Yok yok. Hindelik işte bir bunlar var burada. Bunlar gelip gidiyorlar. Kalamın Denizli'de öteki yabandı dediğin gibi. Yok, kimse yok. Kendimiz gari işte, Giriyoruz, çıkıyoruz kendimiz. Giriyoruz ki böyle mi olacaktık? Hinden Ferga bizler o hor oturup ben burda oturun garı. Aşım oldu mu? Gelen giden de yok. Böyle mi olacaktık gar bizler bir dayım? öyle işte. Yok. gelenimiz gidenimiz yok. Çok şükür. İyi. Başta Bekir. 1936 doğumluyum ben. Asker'e 1956'da gittim, 58'de geldim. Çavuş oldum. Çavuşlar tercih olduk. Başka ne diyebiliriz? Kütahya'da yaptım askerliğimi. Havaçiydim ben. Güzel günlerimiz geçti Allah şükür. Arkadaşlar iyi hep. Köyden sekiz kişilik biz aynı bölükte. Muhabbetlerimiz diğerlerinden ayrıydı. Tabii, ki Kürtü de vardı, Türkü de vardı diye de ee, Güzel muhabbetlerimiz geçti. Sekiz seferize üzerine geldim ben. Benim bölük çok severdi. Yani tadillâhda iki, üç kişi götürdüm. Evinden temizlattır verirdim, o çok severdi yani. Bazı harç da verdi. Benim para gönderecek adamım yoktu. Bu bana 15-20 lira biriktirirse gönderdik. Başka para yok. Öyle çok garibendik bizim, Daha garibeniz hale de. Askerlik böyle geçti. Sonra geldik. Amanelik yaptık bir hayli. Şoför muavinliği yaptım. Şoför oldum. Aşağılara eee 3-5 sene yaptık. İran, Irak harbında, İran'a un çektimlerdi. Trabzon'dan Doğu Bayezid yolunun üzerinden İran'a girerdik. Tampon bölgeye yükü indirir, geriye dönerdik. 3-5 sefer böyle bir e, varkenimiz oldu. Döndük geriye buna. Kendim memleketimizde çalışıyorduk. İzmir İstanbul, buralarda. Buralarda böyle bitti. Ondan sonra Ferrari aldım. <gülüyor> Ağırlık e, Biraz şoför Ağırlık olmaya başladı Ferrari ile 2-3 dönüm bağ yetiştirdik Onunla idare olmaya başladık halen daha Onunla idare oluyoruz yani Allah bereket Ve bu şekilde Geçti Başka soracağız Kaç çocuğum bayağı? var Bekir amcacığım 6 çocuk var 4 kız 2 oğlan Onlar da Yaşantısını denizde sürdürüyorlar İyiler onlar diyorlar, kendi işleri kendi görüyorlar ya yani iyi. Başka. Rukiye musun? teyzemi nerede gördün? Mahallemizde ya, <gülüyor> mahallemizde gördük, e, uygun görüldük birbirimize, evlendik. Bin, e, 16 yaşında düğün ettim ben askerlik beni, annem hastaydı biliyor musun? ben ölmeden görün diye bir e, tekim. Ben askere gittim, 15 yıl sonra ölmüş. Allah rahmet eylesin. Babam da aşağı yukarı bundan beş sene evveli kadar yaşıyordu daha. O da burada öldü. Pamukkale'den geldi, burada öldü. Da. Başka diyelim? Düğününüz nasıl oldu? Düğünümüz, köylü düğünü tevfile, tüm bölerle oldu. Sıkı ata ata, cinayi oldu işte böyle, şenlikli oldu yani fakır değil, güzel olur. Zengin değil, yemekte olur ama bilgi de yemeklidir. Evet tabii onun kadar değildi. Eee ondan sonra biraz daha şatafatlı olur. Sağ <gülüyor> <Hoş, tamam>. olsun <gülüyor> Nelerle uğraşıyorsun şimdi Bekir amcacığım? Bağcılıkta. Bağ dikeriz, üç beş türlü Onların işinde uğraşıyoruz, sürüyoruz. Filizli yaparız. Arasını çekelim, işte yapıyoruz. Başka Hacıya şey. da gitmişsin Bekir gittik amcacığım. Allah orada gönderdiktir bizi. Çalışan her şeyi bulur. Çalışmadık bulmaz. Bak nereden nereye. Ekmek bulamazken Hacıya gittik ya. Allah nasip ettirdi oraya. Öyle oldu yani. Eskiyle şimdi kıyaslarsan çok zor zamanlarınız geçmiştir. Çok çok. Şimdi size yalan gelir. Ee, arpayı Vurduğu yerde kırdırıp değirme değirip arpa ununu yediğimizi bilirim ben. Fakirlik zordur. Bir ölçek, yani bir buğday aldın mı ertesi gün gözüne bakar zenginler. Ta yani. Zenginler rahatladı, Bizler çok fakirdik. Bu köyde e, bin kişi varsa bunun 800'ü fakirdik. Ölüyeceğim. Kaç zengin olacak köyde? onlar Bazılarını, bazıları işte üzüm sata getirir, toplar, devirmeden gelirken övüdür, gelir girdik. Bu şekilde. Çok eziyet çektik. Yokluk çok zor. Allah kimse yokluk Ayak Ayakkabı kıladattık. O ayazda yalın ayak geldiğimiz gün ne oldu? Kolay değil. Söküye, çapıya gittik. Çok zaman. Deniz doğusunda çapı çapaladık. Neler yaptık? Hepsi yaptık yani, hepsi gördüm. Aşağı 80 yaşındayım ben, <gülüyor> hepsini gördük. Çok eziyet çektik. Bulduza gittik, bulmazca ne yapalım? Öyle geçti günler. Ne söylemek istersin bizler gibi gençlere? Uzun zamandır evlisiniz, çok uzun sürüyor. Şimdikiler öyle değil. Şimdikiler, vallahi balı baktı, birbirini yemiyorlar şimdi günler. Yeniyorlar mı? Doktorda gider, senin kadayıp iyi değiller, senin baklava iyi değiller, çıkar gider, ölüler de var. Biz onların kokusunu duyardık, kendini duymazdık bile, görmezdi kendini. İki kilo un alacağız da bazlama yapacağız. Cehennem diyen adam da çoğuldu burada. Böyle, babam benim körü diyor. Ee, askerlikte on iki sıra var, varmış, kör olmuş. Geldikten sonra orada, bir eşekle yüzümü götürdü, olarla satar. Geri kenara o, e, buğdayalı veya harpalı üyüdür gelir, onu yerdik yani. Benim aklım verdiğimde böyle. Şimdi az buçuğu beğenmiyor Refiyah. Psikiyonu beğenmiyor mi? Hasını beğenmiyor. Böyle. Çok zorluk çektik biz. Allah kimseyi göstermesin böyle. Ayakkabı bulamadığımız bin ne oldu? Allah Allah. Rukiye teyzeme yardım ediyor musun evde şimdi? Ederiz, hiç fark etmez. Ne yaşasak beraber yaşarız ya. Bana beraber gideriz. Yalnız gidemez. <gülüyor> Yalnız gidecek kimle yaşayacak? Orada beraber.